Hadi gelin biraz kafamızı yoralım arkadaşlar. Şimdi eğer Amerikan hükümeti Çin para biriminin değerinin dolar karşısında serbestçe dalgalanmasına izin verseydi ne olurdu sorusu üzerine düşünmeye başlayalım. Bu söylediğim para politikasının bir sonucu olarak bugüne kadar suni olarak güçsüzleştirilmiş olan Yuan güçlenirdi. Kısacası Yuan güçlenirken dolarda ne yapardı? Güç kaybederdi. Bu arada Çin hükümetinin Yuan'ın dolar karşısında değer kazanmasına izin verdiğini ama bunu aynı zamanda sabit tutarak da yaptığı konusuna açıklık getirmek istiyorum arkadaşlar. Düşünmenizi istediğim konuysa bundan daha farklı bir nokta. Yuan'ın dalgalanmasına izin verildiğinde ne olacağı? Evet, bunun aleni bir yan ürünü para biriminin döviz ihracını destekleyen güçsüzlüğüdür. Kısacası, eğer satış fiyatı ucuz olursa, dışarıdan yuan almak için yani yuan ihracına olan talep de artar. Şimdi de para birimlerinin güçlenmesine izin veriyorlar. Bu durumu düşünelim. Bunu yaparlarsa eğer, ülke dışına satışta dövizin fiyatı daha yüksek olacağından ihraç talebi ne olur? Düşer. Daha az ihraç ve fabrikalarda daha az üretim, Çin ekonomisinin yavaşlamasına sebep olur. Yavaşlama derken dikkatli olmanız gerekiyor yalnız arkadaşlar. Çünkü yavaşlama, gerileme anlamına gelmez. Çin ekonomisi yıllardır büyük tek rakamlı ve küçük iki rakamlı oranlarda büyümeye devam ediyor. Çin'in yavaşlaması bile, yavaşlaması bile bakın yüzde dört ya da beşlik bir büyüme anlamına gelir. Ve, bu, diğer ülke standartlarına göre aslında hala hızlı bir büyümedir. Aynı zamanda, Çin'deki enflasyonun da çok yüksek olduğunu daha önce konuşmuştuk. Bu durum, Çinli tüketicinin, yabancı tüketicinin boşluğunu dolduracağı hakkında bize ipucu veriyor. Yani, ilk düşüncemizin aksine, Çin ekonomisi yavaşlamaya da bilir. Para biriminin güçlendirilmesi politikasının belki de ilk açık ve pozitif sonucu budur. Eğer yuan basmayı bırakıp diğer dövizleri satın alırlarsa ne olur enflasyon düşer. Çin'in bir enflasyon spiraline tehlikeli bir şekilde yakın olduğunu biliyoruz. Raporlanan enflasyon %5 ya da 6 olmasına rağmen gerçek enflasyon %10'a yakın. Enflasyon piyasada daha az yuan var ya da ekonomi yavaşlıyor diye değil, yuan güçleniyor diye yatışacak. Para birimi güçlendikçe, ithal malları almak daha ucuza mal olacak. Böylece Çin için ithal edilen en önemli mal da petrol olduğu için ne olacak? Petrolün fiyatı da düşmüş olacak arkadaşlar. Şimdi bunu düşündük ama cevaplanması daha zor olan bir soru var. Nedir o? O da Çin'de üretime ne olacağı. Birçok kişi Çin'deki üretim endüstrisinin zayıf para birimi üzerine kurulu olduğunu, zayıf yuanın onlara bu endüstriyi kurmaları için yardım ettiğini düşünüyor. Peki yuan güçlenirse üretim o zaman Amerika ya da Avrupa'ya geri döner mi? Altıncı hissim bunun böyle olmayacağını söylüyor. Çünkü büyük ölçekler ya da büyük iş gücü gerektiren işlerde Yuan güçlendiğinde Çinlilerin bile Çinlilerle rekabet edemeyeceğini söylüyor. Eğer bu durum gerçekleşirse Çin'in Hindistan gibi, Latin Amerika gibi diğer gelişen ülkeler konusunda endişelenmesi lazım esas. Çin'e göre iş gücü avantajı olan bu ülkeler Altyapı ve ölçek konusunda Çin'deki verimliliği elde edebilirlerse o zaman, işte o zaman Çin'e kök söktürebilirler.